Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha birlikteyiz. Hayırlı işler, bol güneşler öncelikle. Daha önce damar ile ilgili birkaç tane video çektik. Limon sarımsak kürlerini, maydanoz kürlerini orada anlattık nasıl yapıldığını. Bugün de size Aluc sirkesinden bahsedeceğiz. Tabii yapılışını şimdi gösteremiyoruz çünkü mevsimi değil. Yaklaşık 1-2 ay sonra çıkıyor Aluc arkadaşlar. Özellikle e, köylerde bu aluç, e, umarım anlamışsınızdır. Aluç arkadaşlar, aluç sirkesi. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bakın böyle bir şey. Tabi reklam olmasın diye bu şişenin üzerindeki markanın şeyini kaldırdım. E, firmanın ismini arkadaşlar. Bundan 1,5 litre aldım ben. Bu gördüğünüz aluç sirkesi. Aluç sonbaharda çıkıyor. Yani bir ay sonra aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yetişmekte. Bu alıç sirkesi arkadaşlar damar sertliği, damar tıkanıklığı veya hasta olmadan önce aslında bunu kullanmak lazım. Onun için birebir arkadaşlar. Başka e, nelere fayd ediyor? Bunu ben size şimdi söyleyeceğim. E, gördüğünüz gibi biz bunu buradan köyden aldık arkadaşlar. E, Safranbolu'nun bir köyü. Safranbolulara selam olsun bu arada. Safranbolu'nun e, bir köyünden. Bunu aldık arkadaşlar. E, orada köylüler yapıyorlar. Siz de baharatçılardan da alabilirsiniz. Baharatçılardan da tabi alacaksınız ama doğal olmasında fayda var. Bu dağlardan toplanan e, doğal hiçbir katkısı ilacı olmadan yapılan e, bir e, ilaç diyemeyelim. İlaç değil aslında. Bitkisel kürü arkadaşlar. Aluç sirkesi. Bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hemen bardağımızı da göstermek için hazırladım size. Bunun içine yaklaşık 2 kaşık 2 çorba kaşığı koyuyorsunuz yarısına kadar da suyla dolduruyorsunuz ve aç karna içiyorsunuz günde bir kere arkadaşlar neden suyla yarısına kadar dolduruyoruz seyreltilmesi lazım eğer bunu sek olarak içerseniz arkadaşlar yemek borunuzu tahriş eder o yüzden sek içmiyoruz 2 çorba kaşığı kadar koyduktan sonra yarısına kadar suyla dolduruyoruz aç karna sabah olabilir gece yatarken aç karna olabilir bunu içebiliriz arkadaşlar Yaklaşık bu gördüğünüz 1 aya yakın yetiyor arkadaşlar. 1,5 litrelik bir su kabili aldığınız zaman da yaklaşık 3 ay yetiyor. Zaten 3 ay kullanıp 3 ay kullanmasanız size fayda eder arkadaşlar. Kullanan ve faydasını gören etrafımızda insanlar var. Ben de bunu hasta olmadan önce kullanıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi başka bu alıç sirkemiz ne işe yarıyor? Şimdi bunlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Şuraya notlarımı aldım. Ne işe yarıyor başka? Damar sertliği ve damar tıkanıklığına iyi geliyor veya tıkanmasını engelliyor. Başka ne yapıyor? Damardaki oksijen ve kan dolaşımını hızlandırıyor arkadaşlar. Kalp sağlığını koruyor. Üst solunum yollarında faydalısı var. Stresi azaltır. Toksinleri atıyor arkadaşlar. Kilo vermenize yardımcı oluyor. Sindirimi rahatlatıyor. Bağırsak parazitlerini temizliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Bakın bu önemli. Kolesterol, kolesterolü önlüyor. Ve uykusuzluğa iyi geliyor arkadaşlar. Ee, diğer videolarımızı seyrettiyseniz e, bir de bunu seyredin. Abone olmayı unutmayın. Böyle faydalı e, şeylerle huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Kafamdaki fötörü tabii ki dedemin fotoğrafı arkadaşlar. Ee, hemen size selamım veriyorum. Hayırlı işler, bol güneşler. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Faydalı bilgilerle Huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz.